Nova. New York'ta Metropolitan Sanat Müzesi'nde Robert Lehman koleksiyonu bölümündeyiz. Bu koleksiyondaki eserler özel bir bölümde sergileniyor. Burada kendinizi gerçek bir koleksiyoner gibi hissedebiliyorsunuz. Şu an koleksiyonun başyapıtlarından birinin önünde durmaktayız. Tabloyu yapan sanatçı Jean-Auguste Dominique Ingres. Tablonun ismi Prenses de Brouy. Türkçe söylersek Brouy Prensesi. Aslında ismin orijinali İtalyancadan geliyor ve Brollia. Ancak Fransa'ya göç etmiş bir aile olduğu için isim Fransızcalaşarak okunuşu Broy şeklini almış. Eserin yapıldığı tarih 1853. Ingres'in son dönem eserlerinden. Sanatçının en önemli çalışmalarından biri ve aynı zamanda en son yaptığı portre. Bu resmin elle boyanmış olduğuna inanmakta güçlük çekiyorum. Hiçbir fırça darbesi görülmüyor. Zemin pürüzsüz. Resmin en muhteşem yerlerinden biri bence buz mavisi elbise. Satenin dokusu o kadar başarılı canlandırılmış ki neredeyse prensesin biraz sonra yürümeye başlayacağını ve kumaşın hışırtısını duyabileceğimi hissediyorum. Figür son derece canlı, az sonra hareket edecekmiş gibi. Dengre burada kumaşın netliği ve kesinliği ile tenin yumuşaklığı arasında bir kontrast oluşturmuş. Burada bedenin şekillendirilmesinde de ilgimi çeken bir şey var. Örneğin şu sol koluna bir bakalım. Bu kolu üç boyutlu olarak hissedebilmemiz için daha detaylı çalışılmış olabilirdi. Kasları veya tenin altındaki kemikleri görmüyoruz. Kol çok düz resmedilmiş. Resme ilk baktığımızda dikkati çekmiyor. Ancak kolu dikkatle incelemeye başladığımızda sanki şekillendirilmesinde bir tutarsızlık var. Ayrıca bilek çok ince uzun gözüküyor. Ingre anatomi konusunda uzman olmakla birlikte gördüğümüz resimde güzelliği idealleştirerek resmetmeyi seçmiş diye düşünüyorum. Ressamın güzelliği idealleştirerek yansıtmasının bir diğer örneğini de boyunda görüyoruz. Boynu gerçek hayattakinden uzun, yüzü çok güzel ancak gözler olmasını bekleyeceğimizden daha büyük. Figürün şekillendirilmesinde, duruşunda, özellikle de bakışlarında aristokrat olmasının vurgulandığını görüyoruz. Doğrudan bize bakmıyor, bizim arkamızda bir yerlere bakmakta.